Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar bugün Mario kardeşimiz bizim için Kawasaki ZX sonarın yağını değiştirecek ben de size nasıl yapıldığını göstereceğim motorun içerisine bir kimyasal karıştırdık şimdi şuradan göreceğiniz gibi bu kimyasal da şöyle göstereyim bu kimyasal da ya temiz diyormuş ya haznesi, haznesini haznesine evet ya şimdi Mariocun açtı. <gülüyor> you are very serious yeah always always, always serious serious business <gülüyor> Mario yani işini <gülüyor> iyi yapıyor <gülüyor> <gülüyor> kapayı çıkardık yağ değiştiriyoruz bu motor bizim given drive kankimizin motoru yüzünü çekmiyoruz onun yüzünü göstermiyor beyefendi gösteririm ama önüne bir şeyler koyasın ha <gülüyor> patlıcan <Patlayacağım> ikonu bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oo bu ya çok kötü olmuş ya Aa, tadına bakayım. Dur. Bu kötü ya, bu ne yapmışlar ya? Zeytinyağı koymuşlar ya bunu. Servisler yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> ustalar böyle anlıyormuş gibi yağın şeyinden farmağım da pis oldu. Bad little bit bad I think. Uh, I think Can you try? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Sıvı yapıyor. Benim taktığım evet. ilaç içindeki yağ sıvı yapıyor. Daha iyi akışkan olması için, öyle Aynen. mi? Ha, evet. O ilaç o işe yarıyormuş. It's, it's um, a little bit of a more fluid because of the, uh, the oil flush ya. Yeah. Yeah. Diyor ki motorun ön motor tarafı motor. biraz aşağı doğru ya. Bir de ped okunmuş. Yağ tümü motordan çıkıyor aynen tabi canım yani. aynen öyle o ilaç güzelmiş ama ha. sıvılaştırması ya, tabi onu kullanmamak lazım herhalde Nasıl? onu evet. koyup kullanmamak lazım <gülüyor> yani ben, sadece, sadece de... değişimde ya. evet var. putolin'in bize göndermiş olduğu ya. sağ olsunlar yağlar var bunları koyacağız şimdi bu canavar. ondan sonra ön kaldıra kaldıra gideceksin değil mi given dry'cum buraları biraz ıslatacağız herhalde But... But... <gülüyor> Ama yeah. <gülüyor> evet, birazcık o yağ süreceğiz diyor. Onu bile anladım lan. O kadar evet. Hollanda'da 2 seneleri yaşamanın bir şey oldu. Bekçe yıl Ya. I understand. Bekçe oyluk. Oyluk. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Bütün yağın. Easy job. Yağan. Yes. For you. <gülüyor> Senin <gülüyor> For me, için. kocaman bir dağ. Aynen yani. Böyle alet edavat olmadı mı sıkıntı? Pek vakt var ya. Makine dehşet ya. Yüküçünün çabuk gidin diyor. başımın. Tarbi mi? hemen yapın diyor. Yöy. İyi tamam. Sko sko market. dediğin? Cleaning. Cleaning, Cleaning. Cleaning. Clean evet, Hollandacayı da arada arada onunla maç. <gülüyor> <gülüyor> Çatalı Barion'un Şu... Zaten <gülüyor> iş, iş, işçi dediğin çatal açık olur. Reklam alacağın çatala. Ben de şimdi eğildim arkadan beni kontrol ediyor. Given Drive'cim. İsmimi kullandı. Telif atacak bana ismini kullandım diye. İşte gördüğünüz gibi tapayı yerine takıyor arkadaşımız. <gülüyor> Telekopya <Evet. gülüyor> <gülüyor> hoppins. <gülüyor> lecker demeye de gerek yok motorcu abi. Always hand tight not with a drill or anything. Sadece elle çevireceğim, takacağım. O kadar diyor. Abanmayın diyor yani darbeli matkapla bilmem neyle sıkmaya. Bence de yani ben hayatımda onu Makinayla sıkan görmedim. Anahtarla sıkılıyor da çok kasmaya gerek yok. Adam el taktı bıraktı. Zaten ısınınca kilitlenecek. Yağ alıyoruz. Given Drive'a içiriyoruz. İçmeyeceğim mi? Bir bak böyle. Ama <gülüyor> <gülüyor> Yorumunu yap. Evet. evet böyle gibi. iki parmağı sürmen lazım. Oo, bak. Gördüğünüz gibi. Bak bak bak. Bitmiş ya bu. ama gerçi neden bu kadar S şey biliyor olmuş. musun? O kimyasal bunu böyle yapıyor. Bak adamın matını da kirlettim. Bak, evet. Karşılaştırma. <gülüyor> evet. Yani mantıklı, mantıken Aa. bir fark olması lazım arada zaten yani. <gülüyor> kullanılmış yağlı. Bir evet, de bunu arkadaşım. bir senedir değiştirmiyorlardır bence yağını. Litvanya'dan geldi ne <gülüyor> de Sana geldi. şey yaptılar arada <gülüyor> bakımsız Geçirdiler motoru. Geçirdiler bana bu motoru. <gülüyor> bu arada arkadaşımızın 200'ü 200 200'ü 200 Az önceki yaptığı örnek süperdi. Şimdi fülleyeceğiz <gülüyor> ya. 4 Litre 15 alıyor bu motorun yağ haznesi. 4 litre motorun içine 15 olan da mililitre olan da filtrenin içine giriyor demek istiyor. Yani filtrenin içine girecek yağ bilmek lazım yani o da önemli bir nokta. Akıyor maşallah. Sıcak değil mi? S sıcak, aynen. Ama sıcaklık işte sizi yaklaştıran. <gülüyor> Saatin de güzelmiş ha. <gülüyor> Mutlu yüzler. <gülüyor> <gülüyor> It's me, Mario. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl hissediyorsun Give Drive? Bir temizlik, bir yenilenme hissi. Bir insan domuz gibi çamurun içinde yuvarlanıp tertemiz bir banyo alması gibi. Değil mi? Gusul abdesti gibi yani. Yok o far. O, motoru yıkamak yani. <gülüyor> o dış tarafı yıkamak bu. İç, i̇ç tarafı. İç temizliği evet. bu. Zihinsel temizlik. Aynen. Yok ama gerçekten bazı duygular anlatılmaz. Evet, Putolinin iddialı motor yağını kullanıyoruz. Şöyle, racing motorlar için. Sağolsunlar bize hediye etmişlerdi. Lan ne yağ aldı motora bak ya, o kamyon gibi anasını. Ya. Yeah. Ömrümü çürüttüler gibi bir nefes aldım verdin masraftan. Dus ik gaat naar die olie bijvullen, alles onder ya, 5 litre ölü. Ne? Unutmuşum <mu> tapye kapatmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz şimdi... 4 litreyi koyduk, değil mi? 4 evet. litre. 4 litreyi doldu. 4 litre değil ya o. Tam, tam 4 değil. Hayır. Anlattığı 3. hikayeyi anlattım istersen. Anladım. Diyor ki Honda 600 ararı varmış. Hı hı. Telefondaymış. Evet. Ama yağ motora döküyormuş hani. Evet. Ama unutmuş filtreyi. Filtreyi, filtreyi çevirmemiş takmayın. <gülüyor> 5 litre tamamen yere dökülmüş. Mario Mario ne abi diyor Motorun bir de zincirini yağlayacağız gördüğünüz gibi. bizi bir tamam hemen çeviriyorum sana. Nasıl hız iyi mi böyle? Valla full bakım yaptık ha motora. <gülüyor> daha hızlı daha hızlı. Hızlı mı gelsin? Çok hızlı. Hah aynen. Hemen bitsin istiyorsun. Devam devam devam devam devam. devam bak devam. bak bak. Tamam. İyi mi laste gelmedi mi? Tamam güzel oldu. Bak, hepsi Süper. Geldi. Süper. Perfecto. Şimdi motorun yağını değiştirdik. Bir de bir granajlarını parlatalım. Şimdi sıkıyorum başlıyorum. Müsaadenle senin motorun ama parlatabilir miyim? Senin motor senin motor. Tamam eyvallah. Silikon sprey ile kafasına da sıkalım. Sıktıktan sonra parlatma operasyonu yapacağız. Bak bol kullanıyorum ha. Değerimi bil. Ederim. <gülüyor> Çok güzel kardeşim. <gülüyor> Çok güzel birisin. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Tamam bu kadar yeter. <gülüyor> Kuyruk güzel yani. Kuyruğu kolay parlatılır burası. Tek elde kamerayla zor. Baksana oğlum şuna bak ya. Ama çizikler ortaya çıktı. Ama güzel. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Baya güzel oldu. Motor çığlık atıyor gördüğünüz gibi. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.